Çünkü. Bak bakalım kanalına hoş geldin. Eğer bu kanalımızda izlediğin ilk video ise aşağıdaki kırmızı... E, var işte mu? evin içinde, içinde havuz. E, Camdan gözüküyor evde evet. 1.24. Bir, bir dakika Bak abi dur abi, bir, abi bir ya. Hemen baştan başladık izliyoruz dur bi ya. Bak buna ben bitiyorum işte. Of! Of! Of! takım adalarının birinde bulunan bu özel yere... düşünmüşler. Sanki cennetteymişsinizden önce gibi duran Bu muhteşem mekana sadece seçilmiş özel kişilerin girişine izin veriliyor. Palmiye ve diğer tropik ağaçların arasında kalan havuz ise tek kelimeyle nefes kesici. 25 metrelik bu cam havuz Çok aynı zamanda özel spa sistemine de sahiptir. Kim bunların bakayım? dışında Dedik, böyle bir da sahip olan bir daha fotoğrafları da çekilmekte. 2 <Gülüyor> numara Fransa'da bulunan bu evin çevresi tamamen havuzda çevreli. Evin dışında çimenler ya da taşlar yerine havuz kullanan ev sahipleri aynı zamanda alt kattaki odalardan da havuzu net bir şekilde görebilmektedir. Abi mu? havuzun mu? Abi tutaç. <gülüyor> camları... Bir şey söyleyeceğim bu hem ekonomik değil hem güvenli değil. Ve evin içerisinden havuzun içindeki kişiler net bir şekilde görülmekte. Peki, kimler evinde böylesine muhteşem bir havuzu olsun isterdi? Bura çok yakar ya. Arizona'da büyük kanyonda bulunan hava su şelalesinde <gülüyor> üzmek tek kelimeyle muhteşem. Doğal şekilde oluşmuş bu şelalenin altında masmavi berrak bir havuz bulunmakta. Serin ve temiz suya girmek için her gün onlarca insan bu şelaleye akın etmekte. Havuzun ve suyun güzelliğine bir de bu kartpostallardan çıkma manzara eklenince insanın ayrılası gelmiyor. 4 <gülüyor> numara Dünyanın en büyük üst açık havuzu olan San Alfonso Delmar'ın inşası bu. tam 5 yıl sürmüş ve 2 milyar dolara mal olmuştur. Boş iş. hizmet. <gülüyor> biraz şekilcilik olmuş. Aynen, Nefes olmuş. manzarasına sahip olmuş. 2 milyar dolar. sonsuz havuzu villada hiç kalmadım ya. Kemal ya. Hiç, hiç gitmedim. Burası, Sen gittin mi hiç böyle şeye? Ben de gitmedim. Ya sonsuz havuz gördüm de hiç Derinde kalmadım bu ya. Yani. Kaçta sahip nerede vardı? Kaçta ya? Kendine hayran bırakıyor. <gülüyor> Nefes kesici harfler manzarasına sahip havuz, <gülüyor> Soğuk ve sert Alkan, Kalkan Alkan, doğru orada var sıcak. Panoramik şekilde tasarlanmış havuzunun su sıcaklığı yaz kış 34 santigrat derece. Dahası yüksekte bulunan of. bu otelin alt kısmı kimi zaman bulutlarla kaplanıyor ve işte ya? o zaman bu muhteşem havuzla girmek hayrı bir zevk haline geliyor. 6 numara. Baba kışın havuza gidiyorsun abi ne güzel. Bir, bir nefes de, kesici de. otel ise Amerika Utah'tan. Yaklaşık 10 bin yıl önce oldum. patlayan her daha sonucu meydana gelen havuz bir krater havuzdur. Yaklaşık 22 metre derinliğindeki bu havuzun belki de en ilginç özelliği suyunun mevsim ne olursa olsun her daim sıcak olmasıdır. İster şnorkenle, ister tüple, isterseniz hiçbir şey olmadan bu doğal havuza dalıp müthiş bir deneyim yaşayabilirsiniz. bu sıra dışı havuzun bir de mağara